Başlıyor. dolar 18.55 onsda 19.21 altın 1055.73. Borsa 4.456 ve Bitcoin 16.813 ile günü yükselişle kapattılar. 800 19 hastasını taşıyan dev gemi Avustralya'nın Sydney kentindeki bir limana demir attı. Mersin'de belediye başkanına saldırı girişimi yapıldı. Küfürler, sabır, camları ve kapıları indiren şahs dehşet saçtı. Türkiye'nin 81'inde ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı. Evlerini Instagram'dan duyurdu Aslı Enver sevgilisi Berkin Gökbudaki de dünya evine girdi. Fenerbahçe Dünya Kupası arasına moralsiz girdi. 10 kişi kalan Kanarya Giresiniz Burak kaybetti. Seyahut'un Demir Taş Keşegarası apar topar Diyarbakır'a götürüldü. Rıdvan Dilmen Ferdi Kadıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı. Normal bir oyuncu değil çok farklı bir yere gidiyor dedi. İYİ Partili yöneticinin HDP'ye karşı sizden de bir dik duruş istiyor sözlerine Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi değerli izleyenler. veya baş etraf taraflarına jasla pankartlı destek geldi. Her zaman birlikteyiz. Jorke Jasas denildi. Bu haberimizde günün özetinin sonu geldi.